Merhabalar, bu videomda 1 Ocak 2022 gününün astrolojik gündemi değerlendireceğim. Bugün meydana gelecek olan güneş-uranüs etkileşiminden bahsedeceğiz ve diğer gezegensel kombinasyonlar 2022 senesinin ilk gününde nasıl gerçekleşecek bunlardan bahsediyor olacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz, abone olarak destek olursanız ve aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Evet, 1 Ocak tarihi itibariyle artık yeni bir yıla giriş yapmış bulunmaktayız ancak... Aralık ayından itibaren getirdiğimiz gündemlerde aslında Ocak ayı itibariyle devam etmekte. Yeni yılın e, yeni enerjileri esasında Şubat 2022 itibariyle kendisini göstermeye başlayacak. E, bundan zaten diğer videolarda bahsetmiştim. Çünkü hali hazırda bir Venüs retrosu var ve Ocak ayı itibariyle Merkür de retro harekete başlayacak. Dolayısıyla e, Ocak ayı aslında eksikleri tamamlama, geçmişi gözden geçirmek, ve yapılan yanlışlar varsa bunları telafi etmek adına bize bir takım fırsatlar sunacak ancak bir takım sert etkilerin de olduğunu söyleyebilirim. Yani e, bu bağlamda enerjilerin belli alanda sıkışması artık e, haritalarımızda oğlak burcunun sembolize etmiş olduğu alanlarda bir atılım bir dönüşüm bir değişim enerjisi içerisinde olmamız gerektiğini aksi halde ciddi anlamda zorlanacağımızı göstermekte. 30 Aralık videomda bahsetmiştim. Plüton Merkür Oğlak Burcu'nun son derecelerinde kavuşacaktı. Hali hazırda tabii 1 Ocak tarihinde bu kavuşumun etkisini de hissediyor olacağız. Güneş de Oğlak Burcu'nda ve aynı zamanda 1 Ocak tarihi itibariyle Uranüsle çok güzel destekleyici bir konta olacak. Yani Plüton Merkür ve Retro Venüs kavuşumunun o sert etkisini aslında Güneş Uranüs etkileşimiyle beraber biraz yumuşatacağız. Ve farklı alanlardan destekler görmeye başlayacağız. Bu etkilerle beraber özellikle Uranüs'ün tesiri sürprizler, beklenmedik gelişmeler, ani durumları tetiklemekte. Özellikle eril figürlerle alakalı baba figürü, eşiniz, partneriniz, otorite figürleri, Resmi kurumlar, e, otorite olarak kabul ettiğiniz e, kişiler veya durumlarla ilgili sürpriz destekleyici gelişmeler söz konusu olabilir. Güneş-Uranüs etkileşimiyle ile beraber. Bunun yanı sıra güneş aynı zamanda bizim kimliğimiz, egomuz, e, parladığımız alanları sembolize eder. Dolayısıyla kendi benliğimizi ortaya koyabilmek adına, kendi isteklerimizi, e, kendi kimliğimizi sergileyebilmek adına çok farklı, çok sıradışı bir yol izleyebileceğimizi ve bu yolla beraber aslında potansiyelimizi hiç beklemediğimiz bir alanda gösterebileceğimizi de ifade etmek mümkün. Güneş 11 derece oğlak burcunda, Uranüs'te 11 derece boğa burcunda bulunmakta. Biliyorsunuz Uranüs hali hazırda retro pozisyonuna devam ediyor. Bu etkiyle beraber özellikle Uranüs'ün retrosu, Uzun zamandır içinde kaldığımız, kısır döngü halinde olan, özgürleşemediğimiz, kurtulamadığımız, manipülasyona uğradığımız alanlardan özgürleşmemiz adına son hatırlatmalarını yapıyor esasında. Yani hangi alanlarda sürekli bocalıyoruz, hangi alanlarda zinciri kıramıyoruz ve ilerleyemiyoruz. Burada güneş-uranüs etkileşimi ile beraber özellikle tabii ki kişisel doğum haritalarımızın tetiklenmesine göre de farklılık arz edecektir. Ancak kendi benliğimizi ortaya koyabilmek adına... Kendi varlığımızı sergileyebilmek adına özgürleşmemiz gereken kişiler, durumlar, olaylarla alakalı bir farkındalık yaşayacağımızı, bunun yanı sıra bakış açımızın biraz daha artık farklı şekilde tezahür etmesinin doğru olacağını, yani bugüne kadar uyguladığımız geleneksel yöntemler veya bugüne kadar işe yaramayan yöntemlerdense, artık biraz daha e, yenilikçi bakış açılarıyla, yenilikçi yaklaşımlarla ilerlememizin bize fayda sağlayacağını göstermekte. Uranüsün haritalarımızda özgürleştiğimiz ve özgürleşmemiz gereken alanları sembolize ettiğini düşünecek olursak ve güneşin Uranüsle beraber bu şanslı açısıyla özellikle içimizdeki bağımsızlık ve özgürlük isteğinin ortaya çıkacağını ifade edebiliriz. Burada farklılıklarımızı, yaratıcılığımızı, özgünlüğümüzü ifade etmekte, yansıtmakta herhangi bir sıkıntı olmadığının aksine bunların ortaya çıkarılmasının gerekli olduğunun sinyalleri verilmekte. Burada tabii ki toprak gruplarında bu enerjiyi hissetmek özellikle bağlı bulunduğumuz, tutunduğumuz, değerlerle ilintili olarak bu özgürleşmenin veya bu bakış açısının gelişeceğini göstermekte. Özellikle kazançlarımız, kaynaklarımız, sahip olduklarımız, toplumsal itibarımız, imajımız, kariyerimiz, mesleğimiz, evliliğimiz gibi alanlarda bugüne kadar getirmiş olduğumuz bakış açıları aslında bize ait bakış açıları mı yoksa toplumun bizim için öngörmüş olduğu yaklaşımlar mı bununla alakalı bir farkındalık oluşacak gibi gözüküyor ve bu uğurda aslında e, nelerin yanlış olduğunun, hangi konulara e, nasıl yaklaşım geliştirmenin daha doğru olacağının farkında olacağımızı e, söyleyebilirim. Şimdi güneş-uranüs etkileşimleri aslında ani gelişen olayları tetiklemekte. Pozitif etkileşimlerde ani gelişen bu durumlar bizim lehimize olacaktır ve karşımıza bir takım fırsatlar çıkaracaktır. Çok hızlı bir şekilde çıkan bu fırsatlar eğer bu yeniliğe hazır değilsek, kendimizi hazır hissetmezsek veya korku ile yaklaşırsak bu fırsatın elimizden kaçıp gideceğini de göstermekte. Dolayısıyla özellikle bu tarihte 1 Ocak 2022 tarihindeki enerjilerin diğer faktörler açısından zorluk çıkarmasına rağmen Karşımıza ani bir şekilde hiç beklemediğimiz alanlarda belki de hiç beklemediğimiz şekillerde ve kişilerden gelebilecek fırsatları da çıkaracağını gösteriyor. Burada bizim benimsememiz gereken yaklaşım fırsata yönelik hemen bir çözüm yolu bulmak. Bu fırsatı kaçırmamak olacaktır. Ve... Aynı zamanda çok marjinal davranırken etraftaki insanları kırmadan bu fırsatı makul bir seviyede değerlendirmenin yerinde olacağını göstermekte. Süreci yönetmemiz gerekiyor. Mevcut düzenin yıkılması, mevcut bakış açılarının yıkılması adına aslında evet bir takım fırsatlar sunarken burada... Aşırı isyankar tutum sergilersek de e, bilhassa otorite figürleriyle çatışmalar yaşanabilir gibi gözüküyor. Burada e, esas mesele aslında kendimizi ortaya koyabilmek yani farklılıklarımızı ortaya koyabilmek. E, insanlarla uyum sağlamak ve ilerlemek adına kendi benliğimizden vazgeçtiğimiz alanlar varsa şayet sırf e, bu değerlere sahip olduğumuz için sırf e, toplum bizi bu şekilde tanıdığı için ancak içten içe bizi huzursuz eden, e, rahatsız eden ve e, bizi kemiren duygulardan e, sıyrılmamız adına aslında sistemin e, bizim karşımıza bir takım olanak ve fırsatlar çıkaracağını gösteriyor. Uranüs geleneksel olan ve bugüne kadar ezberlenmiş, e, alışılagelmiş durumlara karşı bir gezegendir. E, dolayısıyla... Alışkanlıklarımız, takıntılarımız, öğrendiklerimiz, doğru bildiklerimizle sınanacağımız bir süreci de ifade etmekte. Biraz daha iyice, biraz marjinal ve kendine has bir üslubu vardır. Dolayısıyla... Güneş-Uranüs arasındaki etkileşim özellikle güneşin mevcut statikoyu benliği otorite figürlerini sembolize ettiğini düşünecek olursak bu alanda e, mevcuttaki düzeni yıkmak adına mevcuttaki düzeni iyileştirebilmek, şifalandırabilmek veya güncelleyebilmek adına karşımıza fırsatların çıkacağını gösteriyor. Yani sırf otorite olduğu için e, saygı duyulmasının gerekli olmadığını otorite figürlerinin de kendisini güncelleyebilmesi, yenileyebilmesinin gerekli olduğunu ifade etmekte. Aynı zamanda güneş eril enerjiyi de sembolize etmiş olduğundan eril enerjinde de sürpriz bir şekilde güncelleneceği ve sıra dışı yaklaşımlar benimseyeceği bir e, kolektif enerjiyi de aktive etmiş oluyor. Yani gelişmek adına kendi benliğimizdeki kendimize has tarafları açığa çıkararak e, toplumun baskısı veya sahip olduklarımızı kaybetme korkusu olmaksızın e, özgürce hareket edebilmek güneş uranüs etkileşimiyle beraber kendisini ortaya çıkaracak gibi gözüküyor arkadaşlar. Özellikle toprak burçlarında bu etkileşimin meydana gelmesi sabit e, olduğumuz, bugüne kadar tutunduğumuz ve e, bir şekilde hayatımızda hep kalsın istediğimiz, kaybetmekten korktuğumuz alanlarda bu hissiyatı yaşatacak. Ancak dediğim gibi pozitif bir etkileşim. Bugün karşımıza çıkan fırsatlar varsa, iş fırsatları, kariyer fırsatları veyahut kendimizi güvence altında hissetmek adına bize çok çılgınca dahi gelmiş olsa karşımıza bir takım fırsatlar çıkacağını görebiliyoruz. Bunları değerlendirmek de tabii ki tamamen özgür irade arkadaşlar. Bugün itibariyle meydana gelecek olan Ay-Vesta kavuşumu da bakacak olursak özellikle ayın yay burcunun son derecelerine ilerlemiş olması ve gün içerisinde burç değiştirecek olması ve Vesta ile kavuşumuyla beraber çok tutunduğumuz, çok bağlandığımız, kopmak istemediğimiz alanlarla, duygusal bağlantılarla alakalı da bir takım sınavlar vereceğimizi gösteriyor. Evet, bizim için istikrar vadeden güven veren hayatımızda olsun istediğimiz ona bir takım yatırımlar yaptığımız veya bir takım şeyleri bağladığımız konular var. Özellikle bunlar duygusal konular gibi gözüküyor. Ancak ayın aynı zamanda Palas ve Neptünle kara görünümü ve ay düğümleriyle teması sert kontağına bakacak olursak, burada Duygusal olarak bağlandığımız şeylere biraz daha aslında profesyonel bir yaklaşım geliştirebilmeyi öğrenmemiz gerektiğini gösteren bir yerleşim var. Neptün'ün etkileşimiyle beraber duygusal bir handikap içerisinde olabiliriz. Yanılsamalara kapılmış olabiliriz. Durum sandığımız gibi olmayabilir. Burada aldanma ve aldatma enerjilerinin de hakim olduğunu söyleyeceğim. Aynı zamanda değişken burçlardaki bu kontağa bakacak olursak. Ruh halimizin de inişli çıkışlı olduğunu ifade edebiliriz. Hal böyleyken üstüne üstlük merkür Plüto, venüs Vertex kavuşumu varken kader ve sistem bize e, geçmişe dair yeni bir e, fırsat sunuyorken ancak bu fırsatı değerlendirmenin oldukça zorlayıcı etmenlere bağlı olduğunu e, gözlemlerken evet belki de güneş-uranüs etkileşimiyle beraber karşımıza çıkan durumu e, gözden kaçırabiliriz gibi de e, bir durum söz konusu arkadaşlar. Sanki burada şans noktası ile etkileşimde baktığımız zaman karşımıza çıkan durumlar mevcuttaki şansımızı yitirmek pahasına hareket etmemizi sağlayacak gibi gözükse de aslında. Biraz daha bakış açımızı genişlettiğimizde olaylara farklı bir yaklaşım benimsediğimizde burada sıra dışı olan farklı olan bir şeyin de bizim için büyük bir fırsat barındırdığını ve belki de özgürleşmeye yönelik ilk adımların bu vesileyle atılacağını da görebilmemiz gerekiyor. Bunun farkında olabilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, bugün etkileşimleri bu şekildeydi. Ee, enerjiler çok yoğun bu sıralar. Ee, o yüzden her birine fırsat buldukça ayrı ayrı video çekmeye gayret gösteriyorum. Dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. 2021'de neler yaşadığınızı yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Danışmanlık ve iletişim için Instagram @opikusasöyleci hesabı veya evrenselkadimbilge@gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Mutlu bir gün diliyorum, mutlu bir yıl diliyorum. Hoşça kalın.